Tekrar merhabalar. Her bilgisayarda olmazsa olmaz ısı takip programıyla karşınızdayım. Oyun içi ısı değerlerimizi çekirdek hızlarımızı göreceğiz. Ayrıca masa üstünde yine bilgisayar donanımıyla ilgili tüm değerlerimizi görebileceğiz.